2 Ağustos, 8 Ağustos. Değerli balık burçları nasılsınız? Olağanüstü değişiklikleri hazır olmamız lazım. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. e akıyor Yoğuş'a Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Ee, özellikle Ağustos ayının ilk haftası sizin için çok güzel işinizle ilgili güzel olumluluklar yaşayacaksınız. Aynı şekilde e, ilişki hayatınızda da doğru yolu çizip birlikte enerjimizi büyüterek detayları görme, görerek hatalarımızı iyileştirerek güzel bir başlangıç yapacaksınız. Ve doğru iletişim doğru hedefe doğru ilerliyor. O yüzden iş kapılarınızla ilgili büyük bir başarı Hatta büyük bir başarının enerjisine geçiş yapıyorsunuz. Bunları doğru değerlendirdiğinizde de basamak olarak hedeflediğiniz noktaya erişeceksiniz. Eğer işsizseniz ve uzun süredir bir senedir iki senedir iş bekliyorsanız da alternatif iş kapılarını fırsata çevirip ve iş kapınız olumlu şekilde hayatınız içerisinde kalacak. O yüzden gideceğiniz her CV'niz size olumlu şekilde dönecek. Git, yolla, her kapıyı denem, iş kapımız var. Devlete girmek istiyorsanız, devletle ilgili beklediğiniz evraklarınız varsa da bunlarla ilgili bilinçaltınız uzun süredir bu kapıyı bekliyor. Seneye zorlamanız daha iyi. Şimdi geçici bir işe başlayalım. Enerjilerimizi en azından işsiz noktalardan daha rahat bir noktaya geçmenizi sağlayabilir diyorum. Aşk hayatınızda bazı ilginç genişlemeler. Şu an sevdiğiniz varsa geçmiş sevgiliniz size geri dönecek. Aklınızı düşündüğünüz insan size geri adım atacak ama şu anki elinizde tuttuğunuz insan sizin ruh geziniz. Bence geçmiş sizin kafanızı karıştırmasın. Evliliğinizle alakalı da eşinizle alakalı sorunları düzelttik ama ailevi sorunları düzeltemediğimiz için evde bir zıt gerilerim var. Ailevi sorunları da masaya yatırıp birbirinizle doğru iletişim yaşadığınızda haneye bir de çocuk sevinci gelecek. Bu da sizi mutlu edecek diyorum. Çok fazla taşınma fikriniz var ve bu evin e, e, komşuları ya da alanı ile ilgili çok fazla rahatsızsınız. Taşınma için ev araştırmasına girdiniz. Hayırlı bir ev kapınızda var. Hiç korkmanıza gerek yok. Huzurlu bir ev ya da huzurlu bir binaya geçiş sağlayacaksınız. Bazen kendinizi çekilmez, huzursuz. Sadece hayalde mi yaşıyorum, burası gerçek değil mi düşünceleriniz var ya siz Gerçekten hayal, hayallerinize yaradan öyle güzel dokunduracak ki her tuttuğunuz ağaçtan meyveyi kopartacaksınız. İşinizi, başarıyı, isminizi, belirsiz giden parasız hayatımızı bile iyileştireceğimiz. Bu ara annenize kırgın olabilirsiniz, babanıza kırılabilirsiniz. Kırgınlığı fazla uzatmayın. Hepimizin hataları var. Hepimiz anne ve babayız. O yüzden çocukları bazen anlamak ya da çocukların bizi anlaması çok zor oluyor. Lütfen e, olayları abartmanızı istemiyorum. Bir de şöyle söyleyeceğim yakın bir arkadaşınızın sağlık problemi olacak ve ona bir destek vereceksiniz mutlaka verin. Çünkü onun e, arkası çok kuvvetli size de çok iyi bir enerji sağlayacak. Bu ara bilinçaltınız bağımlılıklara müsait olabilir. Eğer sigara tüketiyorsanız daha fazla tüketeceksiniz. O yüzden bağımlılık olduğunuz noktaları liste yapın. Bu dönem bunları geride tutmanız lazım. Eğer ki devam ederseniz tedaviyle aydınlığa kavuşacak olabilirsiniz. Yani mesela takıntınız varsa, depresyon takıntınız varsa mutlaka bunları bilincine varın. Mesela elinizdeki bir yıkıyorsanız lütfen bir psikolog, bir enerjinizi, bağımlılık ve rahatsız edici panik ataklarınız olabilir. Bunları bir an önce çözmeniz lazım diyorum. E, bu ara sezgileriniz gerçekten kimle ilgili ne düşünüyorsanız ayağınıza gelecek. Kimle ilgili ne planınız varsa kapınıza gelecek. O yüzden sezgileriniz çok yüksek. Bunları takip almanızı istiyorum. Yurt dışı ile ilgili eğitimle ilgili bazı başvurularınız var. Olumlu şekilde hanemize girecek. Olumlu enerjiye gireceksiniz. Başarı döneminizi artı kazançla sağlayacaksınız. İş mahkemeniz, para mahkemeniz varsa bunlarla ilgili olumlu haberler, olumlu süreçler alacaksınız. Ve şöyle söyleyeceğim, işiniz geri iade etmesini istiyorsanız, yanlış suçlandıysanız, iftiraya uğradıysanız, gerçekten bunların hepsini bu dönem çözme ve altyapısını güçlendirip problemleri iyileştireceksiniz. O yüzden değerli balık burçları, her şey sizin için bir başlangıç. Bu başlangıcı doğru yaptığınızda da derin nefes alma ve kendinizi bilinçaltı olarak iyileştireceksin. Ufak tefek yollarımız var. Bu yollar size gayet güzel ve enerjini yüksek tutacak. Bence e, güzel bir tatil sizin enerjinize çok iyi gelecek. Bunu planladığınız şekilde de hayatınız içerisinde yer alacak diyorum. E, altın. Muhabbeti konuşması var. Annenizinle mi borcunuz var? Ya da siz mi birinden altın alacaksınız bilmiyorum ama altınınız hazır. Ya da sizin vermeniz altınınız verilmesi gereken yer hazır. Bu altını da çok rahat bir şekilde vereceksiniz. Aracınıza hırsız girebilir. Ya da aracınız kaza yapabilir. Dikkat edin diyorum. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.